toplumsal anlamda da aile içinde de yani öncelikle e, psikolojik olarak hı. huzura ermek için kısa yoldan bir öneriniz var mı peki? var birkaç önerim var bir Pozitif psikoloji aldı başını gidiyor. Martin Seligman, Amerikan Psikoloji Cemiyeti'nin başkanı iken çok önemli bir kavramdan söz etti. Kendini biraz borçlu hissetti. Dedi ki ben psikoloji alanında borçluyum. Nasıl borçluyum? Öğrenilmiş acizlik diye bir model önerdim hmm. size. Nedir öğrenilmiş acizlik? Tepki veriyorsunuz, veriyorsunuz. Cevap alamadığınızda susup oturuyorsunuz. Bu modelin geliştiğini insanlarda söyledim. Hmm. Bunu da kanıtladım araştırmalarımla. Peki ama bunun aksini hiç söylemedim. Aksi de oluyor arkadaşlar dedi. Aksi nasıl oluyor? Her şeye rağmen daha mukavim insanlar var aramızda. Daha kahramanlık simbardonun dediği, kahramanca davranan insanlar var. Peki bunları ne farklılaştırıyor? Lütfen buna bakalım dedi. Bunları farklılaştıran faktörleri saymaya başladı. Ben eğer size olan teşekkürümü gün içinde söyleyebiliyorsam, hayata şükran duygularımı ifade edebiliyorsam, ailemle geçirdiğim vaktin ne kadar özel ve değerli olduğunun farkına varıp, bunun kıymetini bilip, bunu daha fazla besleyebiliyorsam, doğayla olan irtibatımı arttırabiliyorsam, bu demek ki, efendim doğayı nerede bulacağız? Kapınızın önündeki kediye mama vermeyi akıl edebiliyorsanız, kuşlara camın içinde yem koymayı akıl edebiliyorsanız, buyurun size doğayla irtibat. İlla bunun için, efendim çok param olmalı, ben işte doğa yürüyüşlerine çıkmalıyım, doğayla ancak öyle bütünleşirim, hayır doğa bizden hiç şey zaten eğer görebiliyorsak. Yani psikoloji bilimi de aslında ben enerjilerle uğraşıyorum. işte evet. geleneksel tıpla uğraşıyorum falan. Evet. Başka konuklar da alıyorum. Onlar Tabii. da söylediğimiz şeyleri bir psikoloji biliminde de söylüyorsunuz yani Aynen. İnsan olabilme diyorsunuz. Var. içinde olabilme, insan olabilme diyorsun. Tek olabilme, ha. birlik diyorsunuz. Aynen. Çok Biricik iyi, olduğunuzu fark yaş. etme. Bakın 8 milyar nüfustan söz ediyoruz. Var mı bir kopyamız daha? Tabii. Bizle birebir aynı olan, tek yük, Yok, yumurta tabii. ikizlerinde bile yapılan çalışmalar aynı kişiliklerin değil. aynı olmadığını aynı. gösteriyor. Aynı. Demek ki bu kadar özeliz. Bu özel oluşumuzu fark ederek, kıymetini bilerek değerli. Ama değer birliğin, birliği de fark ediyoruz. Şimdi tehlikeli. ona geleceğim. Evet. Pozitif psikoloji diyor ki, evet. evet biriciksin ama bunu paylaşmak durumundasın. Bakış açını, senin bu özelliğin hususiyetini ve hayatı olan bu güzel bakışını paylaşmak zorundasın. Nerede paylaşabilirim? Çocuğumun doğum gününde de paylaşabilirim. Günlük kahvemi komşumla içerken de paylaşabilirim. Daha enerjim var. Giderim kimle? Derneklere giderim. Yeşile giderim. Eğer derdim benim uyuşturucuyla sigaraya savaşmaksa. Ee, onun kızılaya giderim. Eğer benim derdim kamu sağlığını ilgilendiren konularsa. Kadına karşı şiddete dönük derneklere giderim. Eğer ki ben şiddetten muzdarip dertleri olan bir insansam, hayvanları koruma cemiyetlerine giderim. Evet. Eğer ben diğer canlıların hayatını önemsiyorsam enerjim hepsine yetmeyebilir. Ama seçtiğim yerde enerjimi amaçlı olarak benimle aynı değerleri, benzer değerleri paylaşan insanlarla buluşurum. Enerjimi onlarla birlikte zenginleştiririm. Hı -hı. Ve o zaman hayata dair güzel <gülüyor> bir iş de, yapmış olurum. Siz insanısınız ama bizler de hep şey öneriyoruz. Hem köşe yazılarımda hem televizyon programlarında Hı -hı. yaptığım şey sürekli şu. Titreşim. Yani suyun titreşimi 7.8 hertz, ormanın Hı. titreşimi, ağacın titreşimi, Hı. bakın e, gerçekten hani oksijen titreşim, hayvanların titreşimi, bir kediye dokunduğunuzda titreşiminiz hemen. Teorik, çok öfkeliyken tabii, tabii. bile bir kediye dokunduğunuzda, bir köpeğe dokunduğunuzda, bir ağacın kabuğuna dokunduğunuzda hemen titreşiminiz düzeliyor, dengeye geliyorsunuz değil mi? Ay, yakın zaman araştırmalar gösteriyor ki kediler eğer nevrotik sahipleri varsa hastalıkları artıyor. Yani sahibinin titreşimi Kötüyse Ay. enerjisi kötüyse Diğer canlıları da kötüleştiriyor Onlar bile bizi aklayamayabiliyor ee, Ki o kadar iyi niyetli hayata baktıkları halde ee, İyi niyet diyorum Bir kediye iyi niyet söylenir mi diyeceksiniz Konuşuyorlar Yani siz onlara merhaba deyin Onlarla sohbet edin Onlar da size kendi insanlarıyla cevap veriyorlar Eğer Kesinlikle. ki bu irtibatı duyabilirseniz İşitebilirseniz Bütün doğa sizinle konuşuyor İşitebilirsek. Baktığınız zaman ...biyoloji düzeyinde baktığınızda eş hücrelilik görürsünüz. Mekanizmamız aynı. Sadece bitki ne yapıyor? Bunu kloroform için kullanıyor. Biz glikoz için kullanıyoruz aynı hücre yapımızı. Hı hı. Ee, yine baktığımız zaman e, atomun en temel yapı taşı... E, ...atom altı parçacıkların yapı taşı... ...iplikçiklerden oluştuğu kuramı. Hı hı. Ee, Hawking ile dile geldi, Kaku ile dile geldi... Bu bir enerji, kuark, köpük, en, evet, evet, kuark parçacıklarımız birer enerji yapı taşı. Şimdi biz eğer bu enerjimizi, e, suyumuzu tüketiyoruz, bizden felsefeye dönüşüyor bu. E, ekmeğimizi bölüp yiyoruz, bizden matematiğe dönüşüyor bu. Bilimin tüm disiplinlerine dönüşüyor bu. Çevrimciyiz. Buradaki enerjileri alıp başka bir forma çevir çeviriyoruz. Bizler de bir gün çevrimleneceğiz. Adına ölüm dediğimiz bir başka dönüşümün içine gireceğiz. Ve bu dönüşümlerin içinde bizler bilgi formuyla, enerjimiz bilgi formuna dönüşerek çevremizi aksi ediyor. Güzel şeyler aksettirelim, iyi düşünceler aksettirelim, evet. bilgimizi paylaşalım, işte o zaman çoğalacağız. Yok eğer imtina edersek bundan, kötücül davranırsak o zaman kaybederiz.